Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir babayla oğlun hikayesi. Gelmiyor işte Baba bir demir yolu işçisi. Oğluyla birlikte her gün istasyondan ayrılan insanları izliyorlar. Çeşit çeşit insanlar. Gençler, yaşlılar, güçlüler, zayıflar, suçlular, masumlar, sevenler, sevdiğinden ayrılanlar. Bu babayla oğlunun gözleri önünde tek tek o trene binip istasyondan ayrılıyorlar. Babanın işi o istasyonda değil aslında İleride trenin geçtiği bir köprüde çalışıyor Onun altındaki nehirden bir tekne geçerken köprüyü açıyor Ve tren gelirken de üzerinden geçebilmesi için onu kapatıyor Sade bir yaşamı olan hiç bir şey anlamadım Üzerinden geçebilmesi için onu kapatıyor Onun altındaki nehirden bir tekne geçerken köprüyü açıyor Ve tren gelirken de üzerinden geçebilmesi için onu tamam. kapatıyor Sade bir yaşamı olan sade bir işçi Oğlundan başka bir varlığı yok bu dünyada. Bazen hiç sebepsizce bir hüzne kapıldığınız olur mu? Öyle zamanlarda en çok ihtiyaç duyacağınız şey sevdiğiniz bir varlığın yanınızda olmasıdır. İşte bu adamcağızın dünyada pek fazla bir şeyi olmasa da en azından hüzünlendiğinde onu neşelendirecek bir çocuk vardır etrafında. İşte yine böyle hüzünlü, neşeli akşamlardan birinin sonunda babasına biraz daha destek olabilmek için küçük çocuk ondan bir şey ister. Baba... Yarın ben de seninle birlikte işe gelebilir miyim? Kısa ve soğuk kış günlerinde oldukları için baba buna pek yanaşmaz. Güneş erken batıyor. Pek fazla bir şey göremezsin. Olsun el fenerimi alırım yanıma. Ama hava da çok soğuk sonra üşür hasta olursun. E ben de yanımda sıcak çikolata getirir. Onunla kendimi sıcak tutarım. Lan sus diyecektim burada. E, tamam baba vardı şey. Ha, ya. Oğlum, bu kadar ısrara eski dayanamayan baba peki o zaman der ve ertesi sabah erkenden yola koyulurlar. Güle oynaya iş yerine varırlar. Ha iş yeri dediğimle o demir yolu köprüsü, hani altından nehir akan. Babası oğlunu işte o nehrin kenarında balık tutması için bırakır ve kendisi de kontrol odasına gider. Yaklaşmakta olan bir tekne olduğu haberini alınca da köprünün açılmasını sağlar. Tam bu noktada hikayemize teknolojik bir ara vermek istiyor. Bir saniye durun, bir şeye bakacağım. 3 Şubat 2019. Çünkü artık bu tür meslekler kaybolmak üzere. Giderek otonomlaşan bir dünyada artık bu tür kontrolleri insanlardan çok bilgisayarlara bırakıyoruz. Bilgisayarlar açılan, kapanan köprüleri de, o köprülerin altından geçen tekneleri ve üstünden geçen trenleri de kontrol edebiliyorlar. Hatta artık arabalarımız bile kendi kendini kullanmak üzere. Sağlı gel, sağlı gel, sağlısı sağlı. oldu. Önümüzdeki 20 yıl içinde yollardaki otomobillerin çoğu sürücüsüz olacak. İçindeki yolcuları ulaşmak istedikleri yerlere taşırken önceden belirlenmiş bazı kurallara göre hareket edecek. Peki bu otonom araçlar olağan dışı bazı hallerde nasıl kararlar verecek? Kaçınılmaz kaza durumları içerisine girdiğinde ...nasıl davranacak? Çünkü bu tür durumlarda bilgisayarın vereceği kararlar... ...aracın taşıdığı yolcular ya da yoldaki yayalar için bir ne ölüm tanım olabilir. Peki kimin Atma. ölüp kimin kalacağına dair bu kararları kim nasıl tanımlayacak? Henüz insanların dünyasındaki etik problemlerde bile bir uzlaşmaya varamamışken... ...makinelere hangi kuralları nasıl dikte edeceğiz? Adalet, vicdan, merhamet, fedakarlık gibi bazı erdemleri... Nasıl kodlayacağız? 1967'de kardeş. filozof Philip Foot bir düşünce deneyi tasarladı. Tramvay problemi. Burada başlıyor video galiba. Demir yolunda ilerleyen ve frenleri bozulan tramvayın bir makasa yaklaştığını hayal edin. Makas, ana yoldan ayrılan ikinci bir yola geçişi sağlıyor. Ana demir yolunun üstünde, tramvayın yaklaştığından habersiz beş işçi var. Siz de demir yolu makasının hemen yanında onu değiştiren kolun önündesiniz. Ancak ikinci yolun üstünde de bir kişi var ve siz makas değiştirirseniz bu kez o kişi ölecek. When the brakes fail and on the track ahead of you are workmen that you will run over. Now you can steer to another track, but on that track is one person you would kill instead of the five. What do you do? Evet, geçen yüzyılda tasarlanan bu düşünce deneyi bu yüzyılda komedi dizilerine bile konu olabilir diyorlar ne oluyor? Abi ben çıldıracağım ya. Oğlum ne var ne? Alam abone modu ya. Al sikeceğim amına koyayım şeyinin şimdi. Oğlum bilerek mi yapıyorsunuz ya? 40 saattir açım zaten. Tamam al abone modu. Sikin bir yorumu kim diyorum? Bıdı bıdı ya. Biliyor ve evet The Good Place adlı bu komedi dizisi Filozofiyle komedinin birleştirilebileceğinin çok güzel bir kanıtı. Tramvay problemine dönecek olursak sorumu tekrar edeyim. Böyle bir durumda hiçbir şey yapmayı 5 kişinin ölümüne mi yoksa bir şey yaparak yani makas değiştirerek bir kişinin ölümüne mi karar verirsiniz? Vicdanınız ne diyor? Bunları şimdi bize mi soruyor? Bize mi soruyor bunları? O zaman chatte dahil olsun da işte. No lan 250 lira video izleyemeyeceğiz galiba ya. Dur bakayım. Nerede benim şey? Zor sorular ha. Stream gitmiş ya da şurada kaldı. Ha burada kalmış. Okuyacağım arkadaşlar. Çete yazmayın. Ben nasıl olsa okuyorum. Önemli değil yazmanıza gerek yok. Apo 250 lira yollamış. Abi Saynadan geliyorum. Bir artı beş puan Şimdiden alabilir miyiz? Kappa yayınlar ödemiş. seviliyorsun. Ödemiş. Kesene bereket olun. Ne yaptın öldü. ya? Evet chat. birlikte cevap veriyoruz. Apocum. Abi kesene bereket. Canımsın. Şimdi sen tramvayın rayını ya da neyse trenin rayını boks'a onu kontrol eden kişisin ya düz gidecek 5 kişi öldürteceğim ya sağ dönecek bir kişi öldüreceğin. Peki birden öldürmek zorunda mıyız bir kere a hiçbir şey yapma 5 kişi ölecek B bir şey yap bir kişi ölecek burada şeyin vurgusunu yapıyor bana sorarsanız yani bir şeye karar verirsen bak hiçbir şey yapma 5 kişi ölecek de bir sorumluluk bir şey yapıp bir kişiyi öldürmekle sorumluluk. <gülüyor> Aşırı tatlı, tatlı, sevimli. Böyle soru mu olur lan? Çok kötü, kötü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kedi yanım senin. Biz abi biz kontrolcü değiliz. Bir insanız ne ya? Bunu hep beraber dahil olun. Çok kısa yıldı arkasının arasından geldim. Bunun e, gerçek olayı yaşandı. Gerçek olayını söyleyebilirim istersen sana onun üzerindenmiş. Gerçek olayını söylersen büyüsü bozulmaz Hayır, adamın ne yaptığını söylemeyeceğim. Tamam ne? Bir tane donmuş bir nehirde gemi battı. Londra'daydı. Donmuş galiba. bir nehirde gemi Ve battı. Köprüden aşağı merdiven uzatıldı. İnsanlar sırayla yüz ekme insanlar merdivenlerden yukarı çıkmaya çalıştı. Bir tane insan o şu o anın şokuyla merdivende kilitlendi. Kasları kilitlendi, dondu. Altındaki adam onu çekip aşağı atabilir veya ona hiçbir şey yapmayıp altındakilerin ölümüne sebep olabilir. Altında 100 kişi var ona göre hesaptı. Bu olay gerçek mi? Ne, ne yaptığını söyler misiniz? Raporlamasından sonra geleceğim. <gülüyor> Ne dedi an <gülüyor> anlamadım, geldi bir şeyler anlattı gitti gene ya. Adam roldeydi çıktı. <gülüyor> Zaten açlıktan kafam çalışmıyor. Şimdi yani burada... Ya bu şeyi çözemedim yani tuzaklı sorun bunlar yoksa gerçekten sohbet şey mi yani, sohbet sorusu mu? Abi bu bir ahlak sorusu aslında. Ahlak sorusu da oğlum, yani bir kere her türlü... İlk başa, ilk aklına ne geliyor? Beş kişi öleceğine bir kişi ölünsün diyorsun değil mi? Ama böyle bir şeye karar verme ee, Yani Zor yani Şu açıdan bak hiçbir şey yapmaksan yine Beş kişinin katili sen olacaksın Çünkü kurtarabilirsin yani Dört kişinin katili olmayı tercih edersen Bir kişinin katili olmalı Şimdi normalde bu tramvayın Gidiş yolu düz mü? Hayır normalde düm düz gitmesi Dümdüz gitmesi gerekiyor bunun bu adamlar dümdüz gidecek olan tramvayın önünde duruyorlar. Yani... Bu adamın bir kabahati yok, bu adamın bir suçu yok aslında değil mi? Oğlum çok boktan ya. Diğerlerinin Diğerleri niye yok oğlum? Niye tramvayın rayın üzerinde duruyorsun? Çalışma var orada demek, işçiler çalışma yapıyorlar. Bir ıslık koyarım, atlayın lan yanlara dedim. Aleykümselam kuru ya <gülüyor> aman bırakın ölsün ne demek ya. Neyse devam edelim bakalım. Hangi seçim daha adil, daha etik olur? Gelin bu düşünce deneyini içinde yaşadığımız yüzyıla uyarlayıp senaryoyu da biraz çeşitlendirelim. Bazı özel durumları simüle edelim. Tramvay biraz demode onun yerine sürücüsüz, otonom bir aracı... Siz programlıyorsunuz diyelim. Kritik kaza durumlarında o aracın nasıl davranacağına e oğlum, önceden siz saptı. karar vereceksiniz. Şimdi az sonra size 5 tane durum gösterecek. Biri demiş ki eğer tramvay normal düz gidecekse hiçbir şey yapmam diyorsun. Yani diyorsun ki sen baya siklemem. Kade onların kaderiymiş kısmetiymişler Ö öl ölümlerine göz yumarsın demek de olmaz. Preis. Çok kilit bir soru ya. Abi öyle demeyin bak. Siktiret 5 kişi ölsün diyemezsin. Yolu yolu değiştirirsin. Bu şeye dönüyor. Oradaki 5 kişi de suçlu. Sağdaki ise 2 tane çocuk çocuk sahibi bir baba. Onlara falan giriyorsun bu sefer. Ya oğlum sürekli bir şey değiştirmek zorundayım ya Uyuz oluyorum ya. Ne bileyim abi sağ üstte alıyorum bildirim kapatıyor burada şimdi sponsor kapatıyor diyecek. Buraya koyacağım oradan adamın bir sorusu gelecek ve ekranınızın sağ üst köşesindeki anket kutusu. Al sen şu kulaklığı. Yani onu Ama bu yok ya. bunun pili yok galiba. Neyse, bu, tamam. Bitirmişsinizdir bunu ben i̇zliyorum, eminim. Izliyorum ben bakayım. Şunu bir al. Bir de voice şeye bakayım. Eee hangisi o? A2'dir. A1 ne? İkisi de aynı yanlış yapılmış bu. Aaa USB'ler ses çıkartıyor diye sökmüştüm. Tamam tamam önemli değil. Ben biliyorum videoyu izlemiştim. Oğlum duymadan olmaz dur. Ses deneme 1-2 hah geliyor. Bir şurada Geliyor musunuz? Bunu kullanarak ...bu durumlarda aracın nasıl davranacağına siz karar vereceksiniz. Önce bir örnek vereyim. Sürücüsüz aracın iki yolcusu var. Bu örnekte yaşlı bir kadın ve yaşlı bir erkek. Ama diğer örneklerde bu değişecek. Kaçınılmaz bir kaza durumu oluşuyor ve bu durumun iki olası sonucu var. Araç yani sizin programladığınız bilgisayar... ...herhangi bir şey yapmazsa yoldaki genç kadın ve erkeğe çarparak onların ölümüne sebep olacak. Ama kendi taşıdığı yolcular kurtulacak. Eğer şerit değiştirirse yayaların hayatı kurtulacak ama bu kez de aracın taşıdığı yolcular ölecek. Evet size hazırladığım sorular, durumlar buna benzer olacak. Şimdi hazırsanız ilk soru durumla başlayalım. Bu arada düşünmek için zaman ihtiyacınız olursa videoyu tabii ki duraklatabilirsiniz. Simülasyonumuz... Kanka durduk da yani olmuyor ki. Ya her türlü birileri ölecek Burada ya. arabayı kullananlardan bahsediyor. Aynen. Ama bir teknolojiden bahsetti bir... Ya. Yapay zeka diyorsun. Tesla'nın kodurısın sen. Tamam kodurayım ve böyle bir durumda kaldığım zaman e, şeyin, zeka... beynin ne yapması gerektiğini söylüyoruz Aynen. burada. Diyoruz ki ya kır, arabadakiler ölsün, ya dümdüz git insanlar ölsün ama yaya geçidi burası. Aynen. Aman akoyim ikisi de boklu, iki ucu da boklu değnek yani. Yoluzdaki ilk durumda sürücüsüz arabanın yolcusu yok. Eğer düz giderse şişman bir adamı öldürecek. Yok eğer şerit değiştirirse atletik bir adamı öldürecek. Aracı siz programlasaydınız hangi hareketi yapacak şekilde programlardınız? A derseniz şişman erkek yaya ölecek. B derseniz fit sportman erkek yaya ölecek. İkinci durumumuz bu kadar basit olmayacak. Düşünmek için gerekirse videoyu duraklatmayı unutmayın. Sürücüsüz araç düz giderse <gülüyor> yaşlı bir adam. Şişman bir... Yaşlı adam, şişman kadın, evsiz insan, normal adam, kadın doktor ölecek, yaşlı adam, şişman kadın, evsiz insan, normal adam ölecek, aynaları değil mi lan ölecekler, yok. Bak araya bir tane doktor koymuş, evet. hani, ya burada şey algısı yaratılıyor abi işte, şişman erkek, yani hani şişmanı altta tutup atleti üstte tutmaya çalışıyor veya biri doktorsa, hani ölmesi gereken insanları gruplaştırıyor burada, bir doktor mu ölmeli, şişman bir erkek mi ölmeli gibi. İşte evsiz adam, değersiz, hiçbir vasfı yok, hiçbir etkisi yok. Onu otomatik olarak sana o ölsün de şu an. Ama unutma sen arabanın yapay zekâsıyım. Tamam arabanın yapay zekasıyım da. Arabadakiler ölmemeli aslında. Evet, arabadakiler ölmemeli de. ne koyayım? burada da yapay zekanın kim öldüreceğini seçemezsin. Yeğe geçidinde belki de bir 6 tane doktor yürüyor. Evet. Ya da 6 tane tecavüz yürüyor yani, hani bilemezsin bunları. Yapay zeka onu kestiremez ama... Arabadakilerin ölmemesi ise ve amaç teknoloji kullanmaksa O zaman burada bu kazayı iki türlü de yaptırmamasını sağlaman lazım Kaçınılmaz, durum. Kaçınılmaz durumsa da zaten Allah kerim yani ne yapacaksın o zaman yapma yapay zekayı şoförde kalsın sorumlu Bir kadın evsiz bir insan Normal bir adam ve kadın bir doktor ölecek Ki şu an yeşil yanıyor evet yani yayaların yürüme hakkı var Aynen. Yok eğer şerit değiştirirse Onlar kurtulacak ama Aracın taşıdığı yaşlı bir adam bir... Aynen böyle bir durumda yeşil yandığı halde buradaki insanların hiçbirinin ölmemesi lazım. Arabadakilere, Şimdi arabalar arabadakiler de ölmemeli diyorsun çünkü yapay zeka. Anladın mı? Çünkü yapay zeka yaya geçidi yeşilken gitmeye çalışıyor. O yüzden sikim teknolojiye abicim kullanacaksın arabanı kendin, açacaksın dört gözünü, adam gibi süreceksin arabanı. Kadın. Evsiz bir insan ve normal bir adam ölecek. Evet, bu aracı programlayan kişi olarak A davranışıyla kendi taşıdığı yolcularımı kurtarırsınız yoksa B davranışıyla yayalarımı. 3. durumda sürücüsüz aracımız bir kadın, bir Benim burada oyun mesela arabadakiler ölsün. Bence yayalar ölsün. Niye yayalar ölüyor? Yaya kuralında yeşilinde gidiyor oğlum. Yani bu Godaman para verip arabaya bindi diye teknolojik araba kullanacak diye niye burada yürüyen insanlar ölüyor? Kuralında yürüyorlar. Kadın, doktor, erkek... Dur bakalım devam edelim. ...erkek, iki kız çocuğu ve bir erkek çocuğu taşıyor. Eğer düz giderse bunların hepsi kurtulacak. Ancak bir erkek doktor, bir kadın doktor, bir erkek, bir fit kadın... ...ve bir kız çocuğu ölecek. Ara kız çocuğunu bir koyuyor oraya ya da bir çocuğu bir koyuyor... ...hemen hep ölsün amana. Arabada Çocuklar da bir yaşamıyor. tane kız var. <gülüyor> ya. ne yapardınız? A mı? B Dördüncü durumda yaşlı bir adam ve yaşlı... Aynen şunları bariyeri koyanı bulup sikelim amına koyayım. Niye bu, biz bu kadar şey yapıyoruz ya? Bir kadını taşıyan aracımız yolunu değiştirmezse bariyere çarparak onların ölümüne sebep olacak. Eğer onları kurtarmak için şerit değiştirirse hamile bir kadını ve bir köpeği ya. öldürecek. Hangi durumu tercih edersiniz? A mı yoksa B mi? Ya burada ne diyorsun otomatik olarak? Ya. Yaşlılar ölsün diyorsun değil mi? Yani bu şey olarak söylüyorum. Ölsünler diye değil de. Yani yaşlılar ölsün adam yaşamış yaşayacağı kadar. Burada daha dünyaya gözden bir bebek var. Bir anne var. Bir köpek var. Değil mi? Ya bunda seçim kolay. Bak otomatik hemen chat A oluyor anladın mı? Direkt yakıyor yaşlıları. Ama şimdi size şunu soruyorum. Yaşlı dediği ortalama yaşlı ve annenizle babanız. Hadi bunu anneniz babanız. Hadi bakayım. Arabadakiler anne ile babanız. Şimdi nasıl B'ye akacaklar? <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ben yine A'yı derdim babam Yani hani çünkü hamile bir kadın ve bir köpek. Tabi. Çok çok boktan durumlar. Beşinci ve sonuncu durumumuz yine biraz karmaşık. Sürücüsüz araç boş. İçinde kimse yok. Yol hakkı kendisinde çünkü ona yeşil ışık yanıyor ama düz... Ne oldu lan burada bir dakika? Bunların niye sürücüsü yok? Bak burada da yine şeyi söylüyor. İki doktor, bir hırsız. Burada da Kimler ayi bebek var pısırda. Giderse 5 yaya ezilecek. Bunlardan biri bebek, bir kadın ve bir erkek doktorun yanı sıra evsiz bir insan ve daha az önce bankadan para çalmış bir suçlu da var. Üstelik bu yayalar kendilerine kırmızı ışık yanmış olmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sürücüsüz araç onları kurtarmak için şerit değil.